Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün en son Van ilimizde kaldığımız yolculuğumuza yeni bir rota belirledik. Sizlerin oylarıyla ile birlikte Karadeniz turu kararlamaya, yapmaya karar verdik. Şu an Karadeniz'in firmalarımızdan, Lüks Karadeniz'in çift dingilli Trevegos ile birlikte Van'dan yola çıkacağız. Kars, İğdır, Artvin, Rize, Trabzon, Sinop'a kadar bir yolculuğumuz olacak. Motivene iki bölümde yapmayı planlıyorum bu yolculuğu sizler için. Sizlere şimdiden iyi yolculuklar, iyi seyirler diliyorum. Bu videoyu çekmeden önce ufak bir güzel yata bir gezinti yaptım. Yollar gerçekten çok hoşuma gitti. Bir art bir gidiş geliş yollar çok güzel. Trafik orta seviyede oyunda şu an oyunda sabah 9'a geliyor. Ee, şey olarak gündüz vakti bu yolda seyredeceğiz. Ee, daha sonra Karadeniz sahil yoluna çıktığımızda e, saat aramızda o, tamamen deniz manzarası olacak. Gerçekten çok e, zevkli bir seyahat olacağını düşünüyorum. E, bu haritada Trabzon'a kadar gitmeyi planlıyorum. Bu videoda özür diliyorum. E, Trabzon'a kadar gitmeyi planlıyorum. E, bakalım yolda bizi neler bekliyor. Hep birlikte görelim. Otobüsümüzün dış kaplaması görüyorsunuz gerçekten çok güzel. Yapan arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Ben şu an oyunun halen 136 versiyonunda devam ediyorum. Biliyorsunuz 137 versiyonunda ses desteği istediğimiz gibi olmadığı için ben bu versiyonda kalmaya devam ediyorum. Çünkü bu kullandığımız otobüsün sesleri inanılmaz derecede güzel görünüyor. Bu otobüsleri süren bilen Kullanan arkadaşlarımız gerçekten birebir olduklarını söylediler bana. İnşallah yine güzel bir video olur. Herkese tekrar iyi seyirler diyorum. Kontağımızı çalıştırarak <Gülüyor> seyahatimize başlayalım. Arabamızın içine tekrar geçelim. Evet şu an Van ilindeyiz dediğim gibi ortalama 1000 kilometrelik bir yol bekliyor bizi. 987 kilometrelik bir yol bekliyor. Öncelikle Iğdır'a uğrayacağız. Iğdır'dan Kars'a uğrayacağız. Bu arada bütün illerde otogarları girmeye çalışacağım. Oradan Artvin'e sırasıyla Rize ve Trabzon'da da bitirmeyi planlıyorum. İlk 9 ilimizin 5'ine bu şekilde varmış olacağız. Trabzon'da bıraktıktan sonra hani devamında Trabzon, Giresun, Samsun ve Sinop kalıyor. Ee, şu an tekrar haritamızdan dönelim. Evet, e, Sinyal sesini bu arada yine e, seviyor olarak biraz azalttım arkadaşlar. E, seven arkadaşlar çok, rahatsız olan arkadaşlar çok. E, dediğim gibi sevenler yine duyacak, rahatsız olanların kulağına daha fazla, hani, çünkü e, mutlaka hani, tırmalı yönetekte geldiği için onlara e, sesi biraz daha azaltma ihtiyacı hissettim. Umarım memnun kalırlar arkadaşlar. Peron 4 nolu peronumuzdan çıktım şimdi otogardan çıkacağız. Trafik orta seviye olarak ayarladım. Şöyle parkam lambalarımızı da yakalım. Buradan sağ dönecektik diye hatırlıyorum. Sağ ol, sağ ol. Evet, biraz geç olarak söyledim ama. burada röterlerimiz 5 kadem olarak çalışıyor kırmızı yandı bunu oyun artık tamamıyla entegre ettik hepimizin hayırlı uğurlu olsun oyunda 5 kadem olarak kullanacağız Trafiği orta seviye yaptım. Sebebi şehir işlerinde e, takılmaların adına hani trafik kilitlenmelerini engellemek istiyorum. Yani beni çok rahat etmiyor ama bazı arkadaşlar özellikle çok yoğun trafikte kullandığımı söylüyor. Ya ben hani e, bazı diğer hani boyun oynayan arkadaşlarımız e, kullanırken e, şey yapıyorlar hani yani bir trafik iki trafikte yani trafik on seviye boyunda 1-2 de koy. Ben öyle sevmiyorum. Ben 10. seviyede kullanmak istiyorum. Yani bir trafik tıklım takım dolu olsun. Yani öyle istiyorum. Hem daha çok otobüs görme şansımız oluyor. Tamam evet şehir içinde biraz sıkıntı yaşıyoruz ama şehir içinde sonuçta şehir arasında herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle rotaları göstereyim. Gördüğünüz gibi. Oldukça güzel görünüyor. Yani ses gerçekten hani her kademede sesin yoğunluğu da artıyor. Gerçekten çok hoş oldu bu. Roterdar kolumuz, orijinal roterdar kolumuz 5 kademesiyle aktif durumda. Yani bu sistem artık hani gereği gibi çalışmaya hiçbir şey kalmadı. Her şey istediğimiz gibi. Aktif durumda. kırmızı yanlışım, durdum. Eski kasa turizmo. Bundan sonraki videolarımızda yeni kasa turizmo'ya da geçeceğim. Belki Trabzon'dan devamda. Yeni kasa turizmayı kullanırız. Olabilir yani hani. Ben istiyorum ama hani tabi e, Sizlerin tabi tercihleri önemli. Bu ses desteğini yeni turizmayı aktarabilirsek e, Bunu deneyeceğim. E, yeni videolar yani yeni videolarda yeni turizmoydu kullanmış, Onlarda da çok güzel araç kaplamaları var çünkü. Belki Trabzon'dan sonra 1.37 versiyonuna geçip orada kötü hava şartlarıyla birlikte kullanabiliriz o da olabilir yani. Onu da deneyebiliriz. Yani dediğim gibi hani videolarda, bu aralar videoların aralığını açtım, ee, hani hepimiz ben oyun oynamayı özleyeyim, siz videoları izlemeyi özleyin diye ee, bu şekilde bir uygulamaya gittim. Hem kendi e, özel, hani hayatımızdaki normal çalıştığımız işlerin yoğunluğu da tabii yaz dönem olmasıyla arttığından dolayı. Şehri daha da diyor ya. Yani Karadeniz'deki yollarımız olağanüstü güzel olmuş arkadaşlar. Yine hani elden geçerse çok daha güzel e, yollar bizleri bekleyecek ama e, hani ben değil mi Ön bir ufak bir hani kontrol yaptığımda yolda gerçekten çok güzel yollar var. Özellikle bir artı bir yollarda Artvin'e girerken o yollarda çok güzel. Biraz yavaşlayalım arabanın altında bir artı bir yollar. Bahsettiğim yollar başladı. Yani yeşillik olan yerler gerçekten oyunların renk kalitesi olarak e, oldukça hoş duruyor. Ortalama 100 km 98-100 arasında bir hızımız var şu an. Dijital göstergeden muhtemelen görüyorsunuzdur. çok fazla 400 kalmadı yani. Şehir içinde sadece turlarda yani sonuçta bu bizim efsane otobüslerimizden ee, oyundan kullanmamak ayıp olur tabii ki diye düşünüyorum ben. otobüslerimiz otobüslerimizle olduğu hani, e, trafikte gerçekten sürmek gerekli oluyor. Şöyle bir tane önümüzde de arkamız alsak otobüs. Güzel denk gelecek ama bu yollarda biraz daha tırlar yoğunlukta. Şu an motovayla Iğdır'a doğru yaklaşıyoruz ve şehir. Genişleri çünkü. Evet, şu kamyonun arka tarafında ödür tabelasını gördük. Iğdır otogara doğru gideceğiz. Yani yani haritada seçtiğim noktada muhtemelen otogar var. <gülüyor> Buralara kadar gelip oralara görmeden gitmek olmaz dediceğim. Tabii, tabii bu şeyleri hani tekrar söylüyorum. Temsili yani birebir değil tabii ki. O yüzden hani eee hani karşılaştırım hani Oraları bilden arkadaşlarımız Iğdırı, işte gideceğimiz karşı Trabzonu vesaire. Hani arkadaşlarımız hani e, buralar benzemiyor demesinler. Evet ben biz de ben de biliyorum hani ya da e, boy, oyun oynayan bütün arkadaşlarımız biliyorlar. E, evet oyunlar tabii ki benzemiyor. Sonuçta bunlar hepsi temsili. birebir e, hani çok yakın olan, benzeyen illerimiz işte İstanbul, Edirne, Tekirdağ buraları çünkü oyunu kendi yapımcıları yaptılar ama e, biz burada ne? E, kendi ülkemiz adın hani ülkemizde oynayabilmek adına e, arkadaşlarımız yaptılar hepsine sağ sağolsunlar gerçekten emek verdiler gerçekten önemli evet, Sağ tarafta malzemelerini turizm görebilirsiniz siyah kaplaması ile birlikte Otogar'a geldik. Bu ödür otogar. Çok güzel, erken döndük otobüs. Peronu kontrol ederken otobüsü taktık. Şeyin girişiyle peronlar ters yönü olarak. tekrar park ettik otobüsümüzü. Şöyle dışarıdan otobüsümüzü peronumuzu tekrar görelim. Şu an 4 numaralı perondayız. Standart olarak bütün otogarlarda 4 numaralı peron diye fark ediyorum. Otobüsümüzü görüyorsunuz çok güzel. 53 plaka. Koçdere Otobüs Fabrikası plakalıyı da birlikte görebiliyor musunuz bunu bilmiyorum ama plaka altta kalıyor. Yine o Michelin lastiklerini kullanıyoruz otobüsümüzle. Travega Special Edition. Yani tekrar otobüsümüzün içine geçip oradan Kars'a doğru Kars'a doğru başlayalım. Evet. Motor ardası verdi otobüs. Ve motorunu kendi kendine kapattı. Tekrar çalıştırdık. Kapıya değdirdiğimiz ufak hasar aldı otobüsümüz. Sağ taraftan devam ediyoruz tekrar. Buradan çıktık şimdi Kars'a doğru arkadaşlar. Tekrar yola koyulduk. hızımızı kaptırmış gidiyorduk diye tırca benzinliğe girdi. Bütün hızımızı kesti. Gerçi şey iyi oldu. Yollar çünkü bir artı bir zaten. Çok fazla gitmeye gerek yok. Araba bakım taklanmış. Sol tarafımızda taklatmış Şu an hak etme için arkadaki arabalar bana korna basıyorlar. tarla görevlileri, sahipleri yol kenarlarında e, arabalarını park etmiş durumdalar. Yol çalışmasının olduğu alanlarımız da var tabii ki. Bir artı bir yollar olduğu için gerçekten araç sürmek Güzel oluyor burada. <Gülüyor> Her an aksiyon olabilir yani. Çünkü çok yavaş sürmüyoruz. Evet arkadaşlar sistemlerimde yapacağım bir hani yedi bir uygulum var onu da size anlatayım birkaç video sonra motion simülatör da aktif hale getireceğim inşallah sizlerin onu da tanışmasını sağlayacağım hareketli koltuğumu da yani bu oyunda birlikte hani oyunun içerisinde entegre edeceğim inşallah yani, oyunda çalışıyor hani şu an bir kurulum aşamasında Yapısı olarak. E, onu da size e, farklı bir kamera açısıyla göstereceğim. Oyunda çukuradan geçtiğimizde sağa sola araba yattığında sizler de hani, koltuğun hareket ettiğini e, göreceksiniz. Evet, şu an Cars otogarı doğru gidiyoruz. Lambalardan sol döneceğiz. kayıt da seçtiğimiz noktada bakalım kars o kar çıkacak mı Arzlarımız ablam. Ondan sonra burada bir şey yaparız. Şu an karsa gelmiş bulunuyoruz. Oyundaki karsiyi ilimize. Buranın otogarı girişi güzel yapmışlar Ama otogarlar sabit standart zaten ama şeyler daha çok değişim oluyor otogarların giriş yolları ve onu da güzel yapmış Arkadaşlar benim hoşuma gitti en azından Kars otogarı uğradığımıza göre yolumuza devam edebiliriz artık Artvin'e doğru yola çıkıyoruz. giden yolun e, gelişinden, hani, karşı yerinden gelmiştik. O baraj yolu vardı hatırlarsınız belki. E, baraj yolu oldukça e, hani, dik yamaçlara sahipti ve yine orası da gidiş gelişi oldu. O zaman 5-10 km, km arasında bir hızla gitmiştik. Şimdi bakalım nasıl olacak. Herhalde yine e, güzel bir yollar bizi bekliyor gibi duruyor. Tırca dayı duracak ya. İşte devam et. geçmeyin istemiyorum kırmızı çıktı. Şansımızı kaçırdık. tamirciye götürmek gerekiyor. Hep motor arızası, hep motor arızası. Arızadan kurtulamadık. düşeceğiz inşallah. Durdu durdu tırın önüne geçti ya. biraz yavaş kullanacağız Manzarın tadını çıkartın arkadaşlar. doğru geliyoruz. Birazdan çok güzel manzara alıyorlar. yollar. bizi bekliyor. Benzin aşımız yanda. Bir Opet'e girelim. Yakıt alalım. Bugün yolda bütün sıkıntılar buldu bizi. Benzine tam yani yakıt tam yerinde bitti. Daha var ama hani uyarı verdi en azından. yola çıkmaya hazırız kendimize yoldan bir yer ayarlayabilirdik tur arkasından çıkalım ya da evet, yine trafik felç yamaçlara girirken hemen trafik felç direkt 10 yol gideceğiz inşallah tabi böyle olmaz Aracı sollamak istedi ama karşıdan tır mesafesi çok yakındı. sol taraftan gelmiştik. Kar, ee, diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya da buradan gelip sağa dönmüştük. Heh, hatırladım. Artifinden gelmiştik. Kar, Kars yönüne dönmüştük. Hatırladım. Çünkü Bu kavşağı hatırladım yani ama geldiğimiz yönü hatırlayamamıştım. Artemidi'nin otelizimle geçmiştik bu yoldan. Bu taraftan Erzurum'un tarafına geçmiştik biz. Erzurum-Erdincan. Şimdi Doğu Karadeniz seyahatin otobüsüyle Artvin'e doğru yol alıyoruz. Ve geçti bari Yatır ve arkamızda da bir neoplan Starliner var aynadan görebilirsiniz Sen nereden geldin benim önüme ya? Hayret bir şey ya. Birinci testte yol çıkıyoruz ya. Tanrabağamız. hatalı sollamanın kralını yaptık. Ama karşıdan gelen görünmüyordu. Büyük arabalar daha çok burada var. Serbest örneği gibi. Allah şükür bir sıkıntı olmadı. Bahsettiğim Artvin yolundaki baraj yolu burası. Vol tırmanıştı. Işte. Zaten sol tarafta barajın e, görebilirsiniz. Çıktığımı görünce gelmedi kamyon. Bekledi. Şeritten çekelim hemen. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Tır geliyor. Çok bir gidiyor. Çok büyük zaman kaybettiriyor. Yolun da tadını çıkarmamızı engelliyor. Evet, tam çalışmaların olduğu bölge burası. Şöyle pirotardar çekelim. Ventil sesi, pirotardar sesi eşliğinde. Az da az depri daha da Ben yani bol bol rötardar denedim arkadaşlar size. Umarım Poses'in hayranları bu videoyu izler. şu tepelere kadar çıkan yol var arkadaşlar. Oraya e, otobüste çıkmak biraz zor tabi ki. Çok dik. Aslında çok zor değil de hani işimiz yok oralarda. Biz otogarımıza girelim. Artvin otogar. Bence Bu yani buradan hareket etmiştik. tüm yolculara şu an hareket ediyoruz tekrar çok ufak bir nefeslendik burada öyle diyelim şimdi e, sıradaki yerimiz Rize Rize'ye doğru yola çıkıyoruz videonun süresi uzadığı için Rize'de muhtemelen e, çünkü Rize'ye de bayağı yol var e, Rize'de e, bu seyahati noktalayacağız ikinci bölüme Rize'den devam edeceğiz şu an Afyon e, Afyon diyorum Artin'deyiz otogarların hepsine tek tek girdiğimiz için seyahat süremiz bayağı uzadı. Toplamda zaten 1000 km'lik kilometrelik bir yolun e, şu an yaklaşık olarak 460 kilometresine yanlış bulunuyoruz. Şu an Sinop'a, e, hedefimiz seçtiğimiz son nokta Sinop. 540 km yolumuz kaldı. Öncelikle Rize, oradan da Trabzon'a geçeceğiz. kapatmaya başladı Karadeniz'de biliyorsunuz Yağmur vazgeçilmez. bu yeşil yani bu kadar yeşil olmasının en büyük sebeplerden bir tanesi Yağmur biliyorsunuz İnşallah inşallah Yağmur yakalanmadan Rize'ye varırız Gerçekten çok da yani. yeşille birlikte şu manzara bakar mısınız yani o kadar güzel ki gerçekten bayılıyorum. Şöyle otobüslerle, kamyonlarla böyle sıfır geçiyoruz yani. doğru yaklaşmaya başladık sanki. Yolların kenarında Akarsuları Şu an ismini tam hatırlayamadım bu akarsuyu. Gezi'ye gelmedik özür diliyorum. Ee, Batumlu olan yola Sağ tarafa doğru dönecek. Sarp sınır kapısına giden yolumuz. Ama biz Sarp kapısı, Batum Sağ tarafa dönüş. Biz Sola döneceğiz inşallah. Buna. Döneriz. Öndeki yatırıcıya bakalım geçebilecek mi? De, biz onu beklemeyeceğiz. Biz yan taraftaki güvenlik şeridinden geçeceğim. Bunlar o kadar uzun sürede yol alıyorlar ki Yol istemi bilmiyorlar yani Şık ununu çıkar şöyle geçmem lazım. Ya şu karşıdan girişin vuruşuna bir bakın ya. Ha yani gerçekten olağanüstü. Şuradaki manzaraya bir bakın arkadaşlar denizin üzerine şu beyaz ışığı ve yardım sizin için daha önce görebilmeniz için Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız gerçekten de şu sarı sarışın denizin üzerine vuruşuna Sahil yolu e, hani yapılan dedim yani tabii ki birebir değil tekrar söylüyorum merkezi e, birebir değil ama hani gerçekten yani sağ tarafında deniz sol tarafında otoyol harika yani gerçekten de çok güzel e, şu an Rize'ye doğru yapıyoruz Rize'nin e, şehir tabelasını gördük. Bakar sol tarafımızda. Yani Karşılıklı kaldık. İleriden dönüp geleceğiz. Bakalım dönüşü nereden vermişler. Buradan nasıl içeri döneceğiz? İşi güzel yaptık gerçekten de. Bu takara gideceğiz diye. Arkadaşlar nazar değil. Niye güzel kullanamıyoruz bugün? şu giriş yapıyoruz arkadaşlar bu videonun son bölümünde ufak bir kaza yaptık pek ufak denmez ama işte kurallara uymadığımızın sonucu maalesef bu da ne demek, ne demek oluyor e, Her zaman kurallara ve e, yol tabelalarına uymak gerekiyor Farklı bir yerden dönmeye çalıştık, otogara e, ulaşılabilelim diye. Ama tabii ki bu bize kazayla sonuçlandı burada. Allah'tan ki oyun oynuyoruz. E, tabii gerçek hayatta böyle bir şey yapmaz, mümkün değil tabii ki. E, arkadaşlar yaklaşık 45 dakikalık, 50 dakika, 45-50 dakikasında bir videomuz oldu. E, videomuz bu Karadeniz turumuzun ilk bölümüydü. Karadenize geldik artık. Şu an Rize elimizdeyiz ee, bir sonraki videomuzda dizeden Sinop'a kadar olan seyahatimiz tamamlayacağız ondan sonra e, nerelere gidebiliriz birlikte bakacağız beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum Umarım e, videomuzu e, beğenirsiniz e, videomuzu bizi izleyen arkadaşlar abone olmayan arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın beğenilerimi sizlerden özellikle yorumlarınızı bekliyorum e, bu videoda birkaç kere kazamız oldu ama senin gibi sonuçta bir oyun oynuyoruz. beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.